Bakışların beni Mahkum eyledi Kalbimde ritimdir Atar gözlerin Ne kulak işitti Ne dil söyledi En keskin şarapta Beter gözlerin en keskin şaraptan beter gözlerin içtim sudasın yediğim aştan bir kara sevdasın dolanır başta kimi bırakmaz hayalde düşte her gece benimle yatar gözlerin içtiğim sudası yediğim açta bir kara sevdası Annur başla Beşimi bırakmaz hayalde düşte Her gece benimle yatar gözlerimle Mecal kalmaz ağlamaya gülmeye Sanki kast eylemiş canım almaya Dünden razı oldum artık ölmeye Ok kalbime batar gözlerin okulur kalbime batar gözlerin içtim sudası yedim aşta bir kara sevdasın dolanır başta Her gece benimle Yatar gözlerin İçtiğim sudasın Yediğim başta Bir kara sevdasın Dolanır baştan Peşimi bırakma Hayal vere her gece benimle yatar gözler.